Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında önemli gelişmeler var. Güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açınız. Geçen ay otomobillerde ÖTV matrah limitinin artması sonrası sıfır araç fiyatlarında %5 ile 16 aralığında indirim yaşanması beklenirken, araçlar %1,8 ile %6 arasında zamlandı. TV matrah düzenlemesi sonrasında yeni araç almak isteyenlerin ellerindeki mevcut araçları satmak istedikleri için piyasada bir miktar hareketlilik oluşturduktan sonra sıfır araç fiyatlarında yeni zamlar yaratıldığı görülüyor. Otomobil bayileri, bağlılıktan dolayı insanların araç almamaları sebebiyle birçok marka aracı yurt dışından getirmiyor. Lanet olsun bereketine de, rahmetine de. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin asgari ücret zammına ilişkin kullandığı dar gelirliğe, fakir fukaraya vermek bereket getirir ifadeleri gündem oldu. Ekonomik darboğazda mücadele eden yurttaşlar ise bakan Nebati'ye tepki gösterdiler. Bunun yanı sıra üst gelir gruplarına sahip tüketiciler lüks tüketimden kaçarak harcamalarını en aza indirdi. Kıymetli arkadaşlar, zenginlerin rağbet ettiği birinci sınıf ve pahalı olan tümlüksürün çeşitliliği de azaldı. Alt ve orta gelir grubundan sonra üst gelir grubu da harcamalarda frene bastı, ekonomiye dair umutlar azaldı. 24 milyon icra dosyası var, 36 milyon insanımız bankalara borçlu, başta, öğrenciler olmak üzere, durumları daha da kötüye giden milyonlarca insan, yeterince beslenemez durumda, lüks ve şatafat içinde yaşayan, Bakan Nebati ise, milletin çoğunluğunun yaşadığı bu sefalete, bereket diyerek dalga geçiyor. Fitch Rating, Türk bankaları için yayınladığı yeni raporda, makro ihtiyati önlemlerin Türk bankalarının görünümünde yol açtığı bozulmalara işaret ederek, kur korumalı ve altın korumalı hesaplar gibi devreye sokulan önlemlerin bankaların operasyonel yükünü artırdığı değerlendirmesini yaparken, ayrıca Fitch, Türkiye'de finansal risklerin yüksek olduğunu vurgularken. Diğer yandan, veriler ortadayken akıllara ziyan açıklamalar yapılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari denge, Ekim'de 359 milyon dolar açık verdi. Cari dengede aylık olarak yılın en düşük seviyesi görülürken, Ekim açıyla birlikte, cari denge 12 ay üst üste aylık açık vermiş oldu. Yıllık cari açık ise 43,5 milyar dolarla, 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Durum böyle kötüyken, Türk lirasını değerlendiren tek varlık, bildiğiniz gibi ihracattır. Buna nazaran, döviz fiyatlarında durum ne olacak diye kısaca bakarsak. Dostlarım, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, ISO, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım ayında düşüşte 47,8 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Türk imalatçılarının ihracat ikliminde üst üste dördüncü ay bozulmayı işaret ettiği açıklamasını yaparken, Verilerden bir haber, Ticaret Bakanı, Mehmet Muş'un yaptığı açıklama, ne helva yiyeyim ne de başım belaya girsin cinsinden. Mehmet Muş, yılın tamamlanmasına günler kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız, Aralık ayı ihracatında geçen senenin üstünde gidiyoruz dedi. Bu hafta, döviz kurları, altın ve gümüş, Asya Pasifik piyasalarında, resesyon endişelerinden kaynaklı korkular arttıkça, çoğunlukla, döviz ve altın bazında orta düzeyde olan işlemleri, özellikle Asya piyasası daha yüksek seviyelere çıkaracaktır diye düşünüyorum. Nedeni ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayına perakende satışlarının hayal kırıklığı yaratması, ayrıca buna bağlı olarak da borsalardaki agresif hareketlerin artarak devam etmesi, üretici ve tüketicileri olumsuz etkilediğinden, yatırımcıları, dolar, altın, gümüş gibi kıymetli madenlere sürüklediği yönünde artışların olduğu izleniyor. Bu nedenle altın ve döviz kurlarında olumsuz bir gelişme yaşanmaz. Hafta içinde Türk lirası ile dolar alın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.